Merhaba, benim adım Sara ve Eklem Ağrısı, zayıf kemikler veya hareket kabiliyetinde azalma için bir tedavi bulmakla ilgilendiğinizi tahmin ediyorum. Bu yüzden, bu ürünü satın almadan önce, Vointfile hakkında bilmeniz gereken her şeyi size anlatacağım videonun sonuna kadar kalın. Ayrıca bazı çok önemli uyarılarım var, bu nedenle paranızı boşa harcamamak ve sağlığınızı riske atmamak için size söyleyeceklerime çok dikkat edin. Peki Vointfile nedir? Boyint file, kas ve eklem ağrılarının tedavisi için kullanılan bir kremdir. Artrit, gut, osteoartrit ve diğer kas liskelet sistemi rahatsızlıkları olan tüm insanlar tarafından kullanılabilir. İlaç doğal ve kalitelidir ve yan etkilere neden olmaz. Önemli değişiklikler elde etmek için boyint file bir tedavi süreci boyunca kullanılmalıdır. Daha ilk haftada eklem ağrıları kaybolacak ve uzuvların hareket kabiliyeti artacaktır. İlaç belirtildiği şekilde kullanılırsa, olumlu bir sonuç garanti edilir. Birçok insan kasdiskelet sistemi rahatsızlıklarından muzdariptir. Bu rahatsızlıklar bazen günlük yaşamın en yaygın hareketlerini bile tehlikeye atarak kişinin normal günlük aktivitelerini gerçekleştirmesini kısıtlar ve çok fazla rahatsızlığa neden olur. Eğer sizin durumunuzda böyleyse, file sizin için bir çözümdür. Voind file kullanarak eklem ağrısı ve sertliği ortadan kalkar. Sağlığınız hızla geri gelir ve kısa süre içinde refahınızda bir iyileşme fark edersiniz. Vointfile, dünyanın her yerindeki doktorlardan iyi yorumlar almıştır ve bu da yüksek kalitesini ve etkinliğini bir kez daha doğrulamaktadır. Krem, kasli skelet sistemindeki birçok hastalığı iyileştirir ve gelecekte eklem problemlerinin oluşmasını önler. Vointfile, eklem ağrısından kurtulmaya ve ameliyata gerek kalmadan işlevi geri kazanmaya yardımcı olan bileşenler içerir. Bu nedenle Vointfile birçok faydası olan doğal bir kremdir. Bunların başlıcaları şunlardır: eklem ağrısı ve iltihabının giderilmesi, motor aktivitenin restorasyonu ve eklemlerin, kemiklerin ve kasların güçlendirilmesi. Müşteriler Vointfile'ten memnun ve birçoğu uzun süredir kullanıyor. Vointfile'din uygulanması ile ilgili olarak iyi ve uzun süreli bir etkinin düzenli ve doğru kullanım gerektirdiği açıkça belirtilmelidir. Bu nedenle ürünün mümkün olduğunca uzun süre kullanılması tavsiye edilir. Ürün, eklem ağrısı veya iltihabından muzdarip herkes için tavsiye edilir. Krem eklem ve doku yenilenmesini destekler ve bu nedenle artrit, osteoartrit ve osteokondros tedavisi için de önerilir. Şirket, kullanıcıların avuç içine az miktarda krem koymalarını, etkilenen bölgeye masaj yapmalarını ve günde 2 ila 3 kez kullanmalarını önermektedir. Ama bak! Vointfile satın alacaksanız, bilmeniz gereken önemli bir uyarı, Vointfile'de satın alacağınız web sitesi konusunda dikkatli olmanızdır. Çünkü Vointfile yalnızca resmi web sitesinde satılmaktadır. Bu krem çok başarılı oluyor. Bu nedenle birçok insan birçok mağazada sahte satıyor. Bu nedenle size yardımcı olmak için bu videonun açıklamasında resmi web sitesinin bağlantısını aşağıda bıraktım. Böylece orijinal ürünü aldığınızdan emin olabilirsiniz. Sadece bağlantıya tıklayın ve üreticinin resmi web sitesine yönlendirileceksiniz ve siparişinizi verebileceksiniz. Formu doldurduktan sonra siparişinizi onaylayacak bir temsilcinin aramasını bekleyin. Ürün için yalnızca ürünü evinize teslim aldığınızda ödeme yapmanız gerekecektir. Vointfile şimdi %50 indirimli promosyon fiyatıyla. Ama acele et. Dünya çapında binlerce insan Vointfile'din şaşırtıcı etkilerini keşfediyor ve bir seferde 6 ünite veya daha fazla sipariş veriyor. Ürünün kalitesini korumak için yılda sadece 1500 adet üretilmektedir. Bu da talebin hızla arzın önüne geçebileceği anlamına geliyor. Bu yüzden stoklar tükenmeden satın almak için hızlı hareket etmeniz gerekecek. İşte bu kadar. Bu videoyu öncelikle Vointville'e satın alacağınız web sitesine dikkat etmenizi ve ayrıca ürünü satın alırsanız, tedaviyi tam olarak uygulamanızı ve ciddiye almanızı söylemek için kaydetmek istedim. Unutmayın ki hastalıklı eklemler, uygun tedavi yapılmadığı takdirde tüm organizma için ciddi komplikasyonlara neden olur.